Akdeniz'de istilacı balık türleri, orijinal habitatları dışına çıkmış ve son yıllarda değişen iklim koşulları ve Akdeniz ticaretinin aldığı boyut ile birlikte Akdeniz ekosistemini ve biyolojik çeşitliliğini tehdit eder hale gelmişlerdir. Bu balıklar, kendi doğal yaşam ortamlarından, gemi balas suları yoluyla yeni bir yaşam ortamına taşınan ve yeni bir yaşam ortamına başarıyla yerleşip yayılan yabancı türlerdir. Bu balıkların kontrolsüz yayılımı, deniz ekosistemlerini değiştirir, yerli balık türlerinin azalmasına neden olur, insan sağlığına ve ekonomiye zarar verir. Akdeniz'de istilacı balık türleri arasında en çok bilinenler şunlardır. Balon balığı, Kızıldeniz'den Süveyş kanalı yoluyla Akdeniz ve Türkiye sularına giren zehirli bir balık türüdür. Balon balığı, siyanürden 1200 kat daha zehirli bir madde olan tetradotoksin içerir. Balon balığı, yerel biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlere tehdit oluşturur. Kızıldeniz ve Hint okyanusundan gelen aslan balığı, zehirli dikenleriyle hem insanlara hem de diğer balıklara zarar verebilir. Ayrıca çok hızlı ürer ve çok fazla yiyerek yerli balık türlerinin besin kaynaklarını azaltır. Kızıldeniz ve Hint okyanusundan gelen asker balığı, zehirli dikenlere sahiptir. Ayrıca çok agresif bir davranışa sahiptir ve yerli balık türlerine saldırabilir. Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'ndan gelen kılkuyruk mercan, Akdeniz'in yerli mercanlarına göre daha hızlı büyüyebilir ve onların yaşam alanlarını işgal edebilir. Ayrıca bazı deniz canlıları için zehirli olabilir. Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'ndan gelen külah balığı, Akdeniz'in yerli külah balığının besin kaynaklarıyla rekabet edebilir. Ayrıca zehirli bir salgısı vardır ve insanlara zarar verebilir. Atlantik Okyanusu'ndan gelen çizgili barbun, Akdeniz'in yerli barbununa benzemektedir. Ancak bu balık türü daha büyük olabilir ve yerli barbunun besin kaynaklarıyla rekabet edebilir. Bu istilacı balık türleri hakkında amatör balık avcılarının bilmesi gereken bazı noktalar şunlardır. Bu balıkları avlamak için özel izin veya lisans gerekmez. Aksine bu balıkları avlamak, Akdeniz ekosistemine katkı sağlayabilir. Ancak, amatör balıkçılar, avladıkları balıkların türlerini bilmeli ve avlanma kurallarına uymalıdırlar. Bu balıkları avlarken dikkatli olmak gerekir. Bazı balıkların zehirli dikenleri veya salgıları vardır ve insanlara zarar verebilir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İçerik işinize yaradıysa, beğeni bırakmayı ve yorum yazmayı düşünebilirsiniz.